abdülaziz doğan ee, öncelikle muhit neresi Anamur ilçesine Kızılaller köyün mevkisi mevki olarak yer olarak buradayız ee, evet. dört dönüm seramızda muz seramızda evet. rekor gelişim günümüzü kullandık kullandık ee, burada toprağımızda ne sorun vardı bir sorun vardı bu soruna karşılık bunu kullandık neler gördük bir kısaca özetleyelim bu toprakta 15 senedir <gülüyor> muz üretimi yapıyoruz toprağımızın su tutma kapasitesi çok yüksek olduğu için hı hı. E, Ağustos ayından sonra kök çürüklü oluyordu muzlarımızda muzlarda kök çürüklü oluyordu Evet e, dallarımız çok güzeldi ama kök çürüklüğünden dolayı tam doluma ermeden hı hı. sararıp kestirmek zorunda kalıyor şimdi 26 Ekim bugün e, normalde Yaz kesimi yapmadığınızı söylediniz. Evet, daha önce hiç yaz kesimi bu sene, bu sene nasıl oldu? Bu sene çok güzel yaz muzumuz oldu. Daha önce hiç yaz muzumuz olmazdı. Şimdi buradaki muzlar hepsi yeni doğmuş Bunlar muzlar ve yeni, yeni gelişiyor. Doğuruyor. Şimdi daha... ee şöyle bir şey söylediniz. Bunları daha şeye gelmeden sararıyor diyordunuz. dediniz evet. Dalında sararıyor, Dalında gelişmiyor, sar... evet, doldurmuyor. Gelişmiyordu. E, Tabi buradaki toprağın bu yapısı e, suyu veriyorsunuz, suyu sürekli aldığını söylüyorsunuz ama. Bir gün sonra üstü kupkuru, altı, altı çamur. Yaş. Sürekli evet. çamur olduğunu. Çamur. Bu da kök çürümesine sebebiyet veriyordu. Evet. Ee, bu fidelerimiz de yeni herhalde. Bunları yeni, yeni diktik, diktik. Evet, gelecek şey için. Eylül'ün başında diktik. Eylül'ün başında. Bunlarda nasıl gelişim görüyorsunuz? Şöyle göstereyim. Ya, eylül fideleri olmasına rağmen e, güzel bir atak yaptı. Güzel atak yaptı. Bunlarda da Aireten kullandık. Aireten bunları kullandık. Burada bu sırada alan uygulaması yaptık, doğru mu? Alan uygulaması. Her yaptık. yere önce saçtık. alan uygulaması yaptık. Daha sonra da e, e, sadece fidelerimizi zarar ettiğimiz yalaklara attık. Yalaklara attık. E, onun dışında var mı söylemek istediğiniz göz gözlenmediğiniz Sorunumuz kök çürümesiydi. Kök çürümesini bu suya dayalı kök çürümesini şu an engellemiş görünüyoruz. Evet. Olmasa zaten bu e, muzların. Ya. Bu sene Anamur genelinde muzlar zayıf ve şeydi, geççiydi. Evet. buna rağmen biz yazın güzel bir muz aldık. Yani ve bereket versin, yazın muzu aldık. İkinci ürünümüzü aldık ve akabinde öbür ürünlerimiz de doğurdu. Muzlarımız öbür ürünlerimiz doğurdu. doğurdu. Doldurmaya başlıyor. Bunları da kestirmeye başladık. Bunların ara. şeyi nedir? Çeşit olarak, cins olarak. Uzun azman. Uzun azman. Sürekli aynı mı şey, çeşit yapıyorsunuz? Evet, sürekli. Bunlar aynı. da aynı, uzun aynı, azman olacak. Bunlar da uzun azman. Ee, Peki şöyle söyleyeyim. Gittiğiniz gördüğünüz farklı yerlerde de insanlar rekor gelişim kullanıyor üreticiler. Evet. Denk geliyor musunuz seralarda? iç kullanan üreticilerle. Birkaç kişiyle sohbet esnasında işte rekor gelişim geçti. Hı hı. E, onlar tabii bizden çok daha önce tanışmışlar bu ürünle. Evet. Kullanmışlar memnuniyetlerini söylediler. Onlar da aynı memnuniyet var. Ben daha yeni tanıştığımı bu ürünle kullandığımı hı hı. işte ben bir buçuk yıl oldu kullanmaya başlayalı. Tamam mı? Herkes memnun kullanan herkes memnun. şöyle söyleyeyim rekor gelişim değerlendirme yaparsanız fiyat anlamında Şuradaki soruna karşılık verdiğiniz paranın karşılığı vermiş oluyor mu size biz bundan katı mücadele yapıyorduk ama hiçbir sonuç elde edemiyorduk doğru mu? yani ee, yani verdiğiniz şey... verdiğiniz paranın karşılığı size sonucu Fazlasıyla sağladı. Fazlasıyla Verdi. Sağladı. Fazlasıyla sağladı. E, artı tekrar yerine kullanacağınızı söylüyorsunuz bakım evet. zamanı. Muzları... Tabii bakım zamanı kesinlikle biz e, bunu, bunu kullanacağız. Tavsiye eder misiniz? E, Tabii şiddetle tavsiye Ana buradaki muz üreticilerine, Türkiye'deki muzcularımıza. Ediyorum. Kök çürüklüğü diye bir sorun kalmıyor. Onu şöyle özetleyelim mi? Suya dayalı kök çürüklüğü diyelim. Aynen. Sudan Suyu. kaynaklı. E, şunu da söyleyelim rekor gelişim bir ilaç bir gübre değil. Evet. Bunu çok videoda söylüyoruz. Hı hı. İnsanlar bunu ilaç veya gübre olarak değerlendirmesin ama sağlıksız verimsiz bir toprakta hiçbir zaman hiçbir bitkiyi istediğimiz şekilde büyütemiyoruz. Bu arada ben şunu unuttum. Buyurun. Bizim önce setlerimiz bu yürüyüş alanlarımız şey beton gibiydi, muzlarımızın gibi filan. Evet. Bu ürünü kullandıktan sonra ora sanki yeni işlenmiş gibi. Bakın burada da görebiliyorsunuz. Evet. Her taraf yeni işlenmiş gibi hı hı. bastığımız zaman ayağımız çakılıyor. İşte bu konuda bazen üreticiler bizi izliyor. Acaba doğru mu diyor. Muhtemel siz de ilk izlediğinizde belki abi, internette abi. acaba nasıl oluyor. E, bu genel manada toprak düzenlenip toprak e, gevşemesi, toprak canlılığı arttıkça bu bahsettiğiniz e, tavlılık sürekli kalıyor. Evet. E Bu da suyun emilmesini, kökün Sağ. hava almasını. Verdiğiniz gübrenin, gıdanın bitkiye geçmesini sağlıyor. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz buradan Bu muzculara... Çilekte, muzcular hariç, Anamur'da çilek de yetişiyor. Çilek de kullanılıyor. Çilek de kullanılan arkadaşlarımız da var. Ben de bir bölüm çileğimde Hı -hı. kullandım. Gayet memnunum. Teşekkür ediyoruz. Ee, Hı -hı. Buradan, Alamur'dan tüm Türkiye'ye selamlarınızı gönderiyoruz. İyi günler dileriz.